mekaya sen Şuraya bak, çiçeklerine evet, tamam. yardımcı olayım oraya kadar <gülüyor> Otur şimdi. Ya, bu senin başarı yani. Tamam gel beraber Hiçbir şeyin önermasyon Tamam. Tüm ailelerimizi tebrik ediyorum böyle güzel çocuklar yetiştirdikleri için. Rabbim hayırlı Güzel, uzun ömürler nasip etsin. Onlara da başarılar diliyoruz.